Merhaba sevgili seyirciler Ben kardiyovasküler hastalıklar uzmanı Dr. Jamnadas Bugün sizlerle Çok önemli bir konuyu ele alacağız Her geçen gün bir salgın gibi artarak devam eden Yüksek Tansiyonu Evet bu konu çok önemli Çünkü her yeni gün salgına binlerce insan ekleniyor Ve yüksek tansiyonun ne olduğu konusunda pek çok yanlış anlaşılma var Yüksek tansiyon Kalp krizlerine Damar sertleşmelerine, felçlere, körlüğe ve böbrek yetmezliği gibi birçok ciddi sonuçlara sebep olabilen bir hastalıktır. Bu nedenle kesinlikle kontrol altına alınarak insanları bilinçlendirmemiz gereken bir konudur. Bir kardiyolog olarak birçok yüksek tansiyon hastası ile karşılaşıyorum ve azımsanmayacak kadar bir kısmı geri dönüşü olmayan organ hasarlarına sahip. Bu yüzden bugün size yüksek tansiyonun vücudunuzdaki etkilerinin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Bize bu hastalık nedeniyle gelen insanların %95'i için teşhisimiz primer esansiyel hipertansiyondur. Yani kan basıncınızın yükselmesinin belirli bir sebebi olmamasıdır. Eğer böbrek yetmezliği ya da vücudun belirli bir bölgesinde tümör yoksa geriye kalanlar için primer teşhisi konur. Genelde bu tip hastalar için Tansiyon ilaçları içeren bir reçete yazılarak hastaya veriliyor. Ve bu doğru bir uygulama. Çünkü kan basıncını düşürmek istiyoruz. Hastalar da haklı olarak Organ hasarına varan noktaya gelmemek için ilaç kullanmaya başlamak istiyor. Şimdi size söyleyeceklerim çok önemlidir. Yıllar içerisindeki çalışmalarım bana gösterdi ki Doğru muayene ile Bu esansiyel hipertansiyonu tersine çevirebilirim. Tıp fakültesi eğitim hayatımda bana öğretilenin aksine Primer esansiyel hipertansiyon aslında çok önemli, bir ilaç yazıp hastayı gönderebileceğiniz türden bir hastalık değildir, doğru muayene şekli çok önemlidir. Bu konuda fark ettiğim en ilginç şey metabolik sendromun yüksek tansiyona neden olduğuydu. Eğer metabolik sendromu tersine çevirirseniz yüksek tansiyonunuz gider. Peki nedir bu metabolik sendrom? bir çeşit yüksek tansiyon kümesidir. Temelinde insülin direnci bulunan, metabolik sendromu karakterize hale getiren başlıca etmenler şu şekildedir. Düşük kolesterol, yüksek trigliserit ve aşırı kilodur. Vücut kitle endeks değeri %25 ve üzeri olan kimseler aşırı kilolu kategorisine girmektedir ve özellikle fazla kiloların göbek çevresinde toplandığını görebilirsiniz. Ne yazık ki ülkemizdeki insanların %50'si bu şekilde aşırı kilolu kategorisinde yani obezdir. Tüm aşırı kilolu ya da obez hastalarda metabolik sendrom vardır diyemeyiz. Ama obez kimselerin %80'inde metabolik sendrom vardır. Fazla kilolu olmak sadece bir semptomdur. Ayrıca sendromlu hastaların %20'sinde fazla kilo görülmemektedir. Biz onlara dıştan normal anlamına gelen ince tofüs diyoruz. Ama içleri yağlı. Vücutlarında yüksek tansiyona, Sıvı anormalliklerine, yağlı karaciğere, yüksek insülin seviyelerine neden olan metabolik bir durum var. Yani bu metabolik durumun altında yatan metabolik sendrom obeziteye neden olabilir. Çünkü insülin seviyeleri yüksek olduğunda obeziteye yakalanırsınız. Peki metabolik sendromlu hastalarda yüksek tansiyon nasıl oluşur? Ne yazık ki insülün nedeniyle şu bir gerçek ki insülün damarlarınızı ferce uğratıyor. Yüksek insülin seviyelerine sahip olduğunuzda damarlarınız sertleşir. Metabolik sendromun bir parçası olan ve metabolizmanızla ilgili olan direnç nedeniyle yüksek tansiyona sahip olursunuz. Son 10 yıldır burada muayenehanemde metabolik sendromu çok agresif bir şekilde tedavi ettiğimi söyleyebilirim. Rafine edilmemiş ve işlenmemiş gıdalardan oluşan bir diyet ve egzersiz ile Kilo vererek metabolik sendromu tersine çevirmeyi başardık. Üstelik yapay ya da geçici bir durum olarak değil, Kan basıncını iyileştirdik Ve bu nedenle Otomatik olarak tansiyonu düşürdük. Kilo verirsiniz Çünkü kalori kaybettiğiniz için değil insülin yükünüz azaldığı için Yüksek insülin direnci normale dönüyor Ve tüm hormonal dengesizlikleriniz iyiye gidiyor Aslında insülin düştüğü için kilonuz da düşüyor Yani kilo kaybı işleminiz sadece kaloriden ibaret olmuyor. Kalori teorisi artık çürütüldü ve bir köşeye atıldı Dışarıda daha az ye Egzersiz yap Tüm bunlar artık çürütüldü İnsanlar ne yazık ki hala bu paradigmaya uyuyor Bu tamamen yanlış bir paradigma Metabolik sendroma ve yüksek tansiyonunuza neden olan hormonal dengesizliklerinizdir Yani yüksek tansiyonunuz varsa Öylece duramazsınız Tamam hap kullanmaya başlıyorum demek değildir mesele Öncelikle Metabolik sendromunuz olmadığından emin olmalısınız Sonra obezite değerleriniz önemlidir Uyku apnesi olmadığınızdan da emin olmalısınız Obez olmayan bazı bireylerin de Uyku apnesine sahip olabileceğini unutmayınız Yine aynı şekilde Doğuştan gelen bir takım kalıtımsal böbrek hastalıklarınızın Olmadığına da emin olmalısınız Ayrıca Hipertansiyonun çok nadir Buradakiler dışında da nedenleri olabilir Bu nedenle insülin seviyeleriniz Vücudunuzdaki inflamatoar belirteçleri, kolesterol seviyeniz ve trigliserit seviyeleriniz kesin bir teşhis için çok önemlidir. Bunları gösteren bir kan tahlili yaptırmadan yüksek tansiyonunuza neyin sebep olduğunu bilemeyiz. Öncelikle testleri yaparak metabolik sendrom belirteçleri üzerinden yüzlerce hastayı antihypertansif tedaviye aldım. Peki tedavi şeklimiz nasıldı? Öncelikle yemek yeme alışkanlığı, sonra da yaşam tarzlarında değişiklik yaptık. İşlenmiş gıdalar, rafine edilmiş ve doğal olmayan yapay yiyeceklerin tamamına veda ettik. Bu kategoriye girmeyen her şey önümüzde serbestti. İkinci olarak aralıklı oruç ve zaman kısıtlı beslenme uygulaması. Bu iki uygulamanın insanların insülin duyarlılığını istediğimiz seviyelere getirebildiğini gördük. Diyet ve aralıklı oruç yoluyla Diabet ve insülin direncini tersine çevirin. İnsülin duyarlılığını eski haline getirebilmenin en güçlü yollarından ikisidir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve bu yararlı bilgileri sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan anında haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayınız. Aklın Gücü Sağlık kanalı olarak sağlıklı günler dileriz.